Allahümme salli ve sellem ve berg ala seyyidina ve ala alihi adede in'a minllahi ve iftani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Adem Efendimiz ve Hazreti Havva anamız dünyaya gönderilecekler. Hazreti Havva anamız dünyaya gönderilmeden hemen öncesine gideceğiz şimdi. Dedi ki bu son bölümler aslında hepsi aynı anda yaşanıyor ama bölümlere ayırıp daha iyi anlaşılması için gayret gösteriyoruz. Siyer-i Nebi çerçevesindeyiz. O yüzden detaylardan çok işin özüne doğru hareket etmekteyiz. Madem ki Hz. Adem Efendimiz ve Hz. Havva'nımız dünyaya teşrif edecekler, o zaman dünyada da bir takım değişikliklerin olması gerekiyor elbette. Her ne kadar dünya en nihayetinde Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle insanın gelişine ve onun varlığına delil olacak şekilde yaratılmış olsa da meleklere Cenab-ı Hakk'ın nasıl ki sonradan Mekke-i Muazzama'nın inşası için temel atılması emrini verdiyse aynı şeyler Hz. Adem ve Hz. Havva'nımızın dünyaya gönderilmeden evvelde bir takım değişikliklerin olması gerekliliğine dair işaretler veriyor bize. Bu işaretlerden en önemlisi için bir ön e, ifadede bulunmamız gerekiyor o da şu Dünya Nuh aleyhisselam dönemine kadar tek bir kıtaydı. Bunu daha önce farklı noktalarda ifade etmiştik. Bugün yakın dönemde de Fransızların yeni yapmaya başladıkları çalışmalarda Nuh tufanın öncesinde dünyanın geçmişinde dünyanın tek bir kıta olduğunu sonra kıtaların birbirinden ayrıştığını ifade ediyorlar. Hz. Adem Efendimizin dünya yolculuğundayken kısaca bundan daha ayrıca bahsedeceğiz elbette. Ama aynı zamanda bir de dinozorlar meselesi var, oldukça kafa karıştıran insanların olduğu bir dönemde dinozorların olması, ikisinin aynı anda olması imkanı var mıdır diye. Buna cevap olarak daha önceki dersimizde cinlerin dünyada nasıl kan akıttıklarından bahsetmiştik. Dolayısıyla dinozorların önemli bir kısmı artık yok. Sadece uçan dinozorlar diye tabir edilen bugünkü işte e, biyologların ifade ettiği bazı canlı türleri var. İnsan yeryüzüne gelmeden evvel pek çok bitki çeşitliliğinde ise e, bugünkü tabirle söylemek gerekirse yabani türler var. Yani insan e, Hz. Adem e, Hazreti Hz. yeryüzüne gelmeden evvel eğer dünyada herhangi bir değişim olgusu söz konusu olmasa bugünkü buğdayı elde edebilmeleri için geçen sürede herhangi bir yiyecekle kendilerini idare ettirebilmeleri Oldukça mümkün görünmüyor. Çünkü Hz. Adem ve Hz. Havva Validemiz cennetteki yiyecek içecek ihtiyaçları istedikleri gibi istedikleri anda asıl oluyor. Aynı zamanda cennette biliyorsunuz süreçler farklı. İnsanın doğal ihtiyaçları cünnet, cennet yaşamı içerisinde gerek duyulmayan bir yapısı var. Nefse envariye döndüğümüzde ise nefsin getirmiş olduğu sistematik ve sinerjik sinirsel boyutta artık bunların bu yapılara göre yerleşiyor olması lazım. Tıbbi açıdan da şunu ifade etmek lazım. Hazreti Adem Efendimizin geldiği andan itibaren vücudunda var olan bağırsaklarının florası cennete göre takdir edilmiş. Daha doğrusu bir flora matematiği yok. Bir bakteriyel oluşumu yok. Dolayısıyla ilk yiyeceği yiyecekler. Acilen karnını doyurması, sonradan tarım aşamasına geçmesi sürecinde Elimizdeki ürün çeşitliliğine baktığımız zaman buğday da deseniz arpa da deseniz onu yesem bunu yesem deseniz yiyeceği her şeyin karşılığında yaşayacağı ciddi bir sıkıntı olacaktır. Nasıl ki yeni doğan bir bebeğe siz bir anda evinizde mutfağınızda temiz de olsa yaptığınız ürünlerden değil annesinin sütünden vererek önce annenin yediği yiyeceklerden oluşan bakterilerin onun bağırsağı tarafından tanınması ve ondan sonra o enzimler geliştikçe ona yavaş yavaş yiyecek veriyorsanız buradaki bu mekanizmayı doğru ifade etmemiz gerekiyor ki bugünün evrimci mantığının dışında Hz. Adem Efendimiz ve Hz. Havva Anamızın yeryüzüne geliş mekanizmasındaki bilimsel gerçekliği de kavramış olabilirim. Çünkü siyeri bin hiçbir alanında bilimin dışında hiçbir şey söz konusu değil. Ancak bilimin anlatmakta zorlandığı alanlar elbette var. Yanlış anlaşılmasın mucize-i ilahi de bilimseldir ancak bir anda olur, hemen olur, Rabbül Alemin emretti ol der ve o iş olur ama olan işin kökenine indiğiniz andan itibaren mutlak surette hakikati görmek istemeyenler için altın çizerek söylemek gerekirse bilimsel gerçekler vardır ki peygamberler tarihindeki mucizelerde bunları da siyer-i Nebi çerçevesinde kısmen beyan ediyor olacağız inşallah. Yeryüzünde genetiksel bir değişimin olabilmesi, yiyecek ve içeceklerin Hz. Adem'e göre Hz. Adem Efendimiz'in de buna göre hazır olabilmesi için bizler yeniden bir nur mekanizmasına geri dönmek zorunda kalacağız. Bir nurun tecellisiyle... İnsanlığın yiyeceği yiyeceklerdeki genetik fonksiyonun çok hızlı değişebilir olması aynı nurun dünyaya gönderilecek Hz. Adem ve Hz. Havva anamızın üzerinde de bir eğitici fonksiyon yürütmesi gerekiyor. Bugünkü tıbbi kavramla da söylemek gerekirse ışın tedavisi diye tabir ettiğimiz şeyin biraz daha özelleşmiş durumuna geçmiş oluyoruz sizin anlayacağınız. Efendim bu mahiyetiyle Cenab-ı Hak'ın ikram ilahisine tabi olur. Hz. Adem ve Hz. Havva anamız... Dünyaya bir cezalandırılma üzerine gönderilmediklerinden, bir imtihan-ı ilahinin gerekliliği olarak gönderildiklerinden, Rabbimizin cennetinden kovulmuş değiller, gönderilmişler. İkisi arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla insan insanoğluna eğer biz Rabbimiz dünyadan kovdu dersek, Haşa o zaman Hz. Adem ve Hz. Avvan'ımızın bir günah işlediklerini beyan edip Hristiyanlar gibi bu günahın bütün insanların boynunda olup sürekli Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne celaliyetle tecelli etmesinden bahsetmek zorunda kalabilirdik. Ancak elbette ki böyle değil. Bizler bir imtihan için geldik ve imtihanımızdaki bizim en büyük yardımcımız en başta Rabbül Alemin o kadar büyük bir merhamet sahibi ki o rahmet-i ilahiyesiyle aslında dünyaya gönderdiği insanın en az eziyet çekerek en çabuk yoldan kendisine geri dönebilmesi için imkanları yaratmış olandır. Hz. Adem Efendimiz'in tövbe bahsine geldiğimizde ifade edeceğiz. Cennet kapısında Hz. Peygamber ve Selam Efendimiz'in adını görüp onun adıyla tövbe edişinden bahsedeceğiz. Üçüncü ciltte Allah nasip ederse o sözecimiz başlayacak. Dünya hayatını konuşmaya başlayacağız. Ancak bizler orada yazmış olan bir şeyin nuru u ilahiyle dünyada tecelli edip dünyadaki Hz. Adem ve Hz. Havva anamızın geliş sürecine göre dünyanın tanzimi intizamında bir görev yaptığını anlıyoruz. Dolayısıyla Allah-u Hz. Adem ve Havva yeryüzüne gelmeden evvel rahmeti ilahisinin tecellisi üzerine nurun inkişafını beyan etmiştir. Hz. Allah'ın yeryüzünde bizzat sesini duyan, sesine muhatap olan, mesela bir Tur-i Sina'dan, bir Mısır topraklarından bahsediyoruz veya Hz. İbrahim Efendimiz'e nida ettiğinde Urfa bölgesinden beyan ediyoruz. Buralar Rabbimizin sesini duydu diyoruz. Bir de Rabbimizin bizzatihi nuru tecellisine inkişaf etmiş yerler var. Bunlar Hz. Adem ve Havva anamız yeryüzüne gönderilirken, Üç noktada hasıl olmuştur. Tarih boyunca çok nadiren olmuş olan bu olayları en başta insanların rahmet ilahisi içindir. Hazreti Allah Azze en başta Mekke'yi mücadeleye nuruyla tecelli etmiştir. Nuruyla tecelli ise Mekke'de celaliyet özelliğinin varlığına delildir. Dolayısıyla Allah-u yeryüzündeki celaliyet tecellisi, yeryüzüne göndereceği Hz. Adem ve Havva Anamızın etrafında oluşabilecek her türlü negatif unsura karşı bir koruma tedbiridir. Tabirca ise en başta Hz. Adem Efendimiz ve Hz. Havva Anamızın vücutları oluşabilecek her türlü zehre karşı bu nurla bir eğitimden, bir genetik fonksiyonaliteden geçmişlerdir. Aynı nur bu saatten sonra mayoz bölünmeden mitoz bölünmeye yani 92 kromozomludan 46 kromozomlu insan doğumuna sebebiyet verecektir. Dolayısıyla Hz. Adem de Hz. Havva da yeryüzüne gelmeden evvel bu nura muhatap olmuşlardır. Bu son aşamayı part part anlatıyoruz. Birbirine takip eden süreçler değil. Bu nur... Aynı zamanda Mekke ve bağlı bölgelerde büyük ormanların ortadan kalkıp insanın yaşayabileceği tarımsal arazilerin meydana gelmesine imkan tanımıştır. O zamana dek çok yüksek olmayan tarım azileri Nuru celali ile hasıl olmuştur ki bugün de toprağın o çok verimli olan arazilerinde o celaliye tecellisinin etkileri görülmektedir. Hazreti Adem Efendimiz yeryüzünde toprak kararken çalışırken bunlardan bahsediyor olacağız inşallah. Mekke-i Mükerreme'den sonra Allahu Züccelal'in yeryüzünde ikinci tecellisi Nuru Kudüs'tür. Yani Kudüs toprakları üzerindeki nurun tecellisidir ki bu tecelli Hazreti Havva anamızın cidde yakınları diye tabir edilir ama biraz daha yukarıda olduğunu bizler inşallah ilk bölümde ifade edeceğiz. Kudüs bölgesinde yeryüzünde varlığın devamında insan olunun yiyip içebileceği imkanlar o bebeklik çağı ve gelişim çağı için bu sefer biraz daha bilgi ve bilgi kavramından aktarılabilme özelliklerinin tecelli olmuştur. Yani yabani hayvanların evcilleştirilebilme imkanı doğmuştur. İnsana karşı yakınlık kurabilme imkanı doğmuştur ve insanla olan ilişkisiyle beraber bu toprakların çok vahşi hayvanlardan adım adım temizlenme sürecinin doğduğu gibi bölgesel hayvanların da kendine gelmesine sebep olmuştur. Güvercin gibi bazı hayvanların yeryüzüne Hz. Adem Efendimiz'le beraber getirildiğini birkaç ders sonra ifade ediyor olacağız. Ama o gün için bahsetmek gerekirse Kudüs'e tecelli etmiş olan tecelli ilahi, cemali ile celali arasında olan bir tecellidir. Dolayısıyla tarih boyunca Kudüs'ün Tam bir cemaliye tam da bir celaliyete kavuştuğu söylenemez her şey tam böyle bir orta çizgi üzerinde devam etmiştir ki Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselama kadar peygamberlerin eksedisinin merkez hükmü de hep bu yüzden Kudüs olarak devam etmiştir. Bu orta yolun sonunda ise medine Münevvere'ye bir cemali tecelliye olacak ki Siyer-i Nebi boyunca Medine'nin dünya tarihinde aslında ne kadar da önemli bir yer edindiğini görüyor olacağız. İşte bu cemali tecelli yeryüzünde muhteşem bir bakteri çeşitliliğine ve bu bakterilerin insana göre hasılmasına sebep olup her şeyi mayalandırabilme, mayalı yiyecekleri yiyebilmek gibi pek çok binlerce imkan olmuştur. Bu üç ayrı nur sistematiği biyologlar açısından evrimsel geçişlerdeki zıplamalar olarak adlandırılır ve o zıplamaların hep bir meteor taşı düşmesi olduğu zannedilir. Halbuki bunlar Hz. Adem Efendimiz ve Hz. Hava yeryüzüne gelmeden önce yaşanan üç nur tecellisi olup yeryüzünde üç ayrı dönem, üç ayrı aşama gibi adlandırılır. Halbuki hepsi aynı anda yaşanmış. Birbirini bu sırayla takip etmiş Hz. Adem ve Hz. Hava yeryüzünde yaşayabilme imkanları üzerine Allah-u Zülcelal tarafından ikram edilmiştir. O ikram ilahi Mekke-i Mükerreme, Kudüs-ü Şerif ve Medine-i Münevere üzerindedir. Efendim bu hakikatle bizler işte bu üç noktada her zaman resul gibi aleyhisselatu Aleyhisselatü Vesselam'ın da verdiği kıymeti ve yaşadıklarını biliyoruz ve inşallah anlatıyor olacağız. Şimdilik Kalın sağlıcakla.